Bakalım, 3 bölü 4, eksi 5 bölü 8 işleminin sonucunu bulabilecek miyiz? Burada, 3 bölü 4'ü bu şekilde göstermişler. Şu an işaretlediğim blokların tamamını, bir tam olarak düşünmelisiniz. Bu tamı, 4 eşit parçaya bölmüşler ve 3 tanesini de boyamışlar. Boyalı olan parçalar, bir tamın 4'te 3'ünü temsil ediyor. Buradaki blokların hepsi, yine başka bir tam. Bu da, sekiz eşit parçaya bölünmüş ve beş tanesi boyanmış. Beş tanesi boyandığı için de, sekizde beşi ya da beş bölü sekizi temsil ediyor. Bize verilen işlemde, üç bölü dörtten beş bölü sekizi çıkarmamız isteniyor. Peki, sizce bunu nasıl yapabiliriz? Aslında şekle baktığınızda her şey biraz daha açık, öyle değil mi? Öncelikle, kesirlerde toplama ya da çıkarma işlemi yaparken, Paydalarının aynı olması gerekir. Payda 4 mü olacak, 8 mi, yoksa 16 mı? Buna karar verip, ortak paydanın ne olacağını bulmalıyız. Ortak paydanın, buradaki paydaların ortak katı, hatta en küçük ortak katı olması lazım. Ortak katı bulmak için de, paydaların en büyüğünü alıp, katlarını birer birer gözden geçirerek, hangisinin 4'e de tam olarak bölündüğünü bulacağız. Bu örnekte çok uğraşmayacağız, çünkü 8, 4'e bölünür. 8, 8 ve 4'ün en küçük ortak katı olduğu için, paydaların ikisini de 8'e eşitleyeceğiz. 3 bölü 4'ün paydası 8 olacak ve bundan 5 bölü 8'in paydası zaten 8 olduğu için, 5 bölü 8'i çıkarıp sonucu bulacağız. Peki, 3 bölü 4'ün paydasını 8'e nasıl eşitleyebiliriz? Bunu yapmanın birkaç yolu var. Burada, payda da 4 vardı. 8 elde etmek için 2 ile çarpmam lazım. Yani bunun 2 katı kadar eşit parçamız olacak. Payı da 2 ile çarparsam, 6 bölü 8 elde ederim. Aynı şeyi şekil üzerinde de göstereyim. Burada, Iki katı kadar yani 8 tane eşit parça elde etmek için bunları 2'ye bölmem gerekiyor. Bakın bu parçayı aynen bu şekilde 2'ye bölüyorum. Bunu da, bunu da. Ve bunu da 2'ye bölelim. Artık 4 yerine 8 eşit parçam var. Ve gördüğünüz gibi 6 tane boyalı parça olduğu için de 3 bölü 4 ile 6 bölü 8 aynı şeydir. Sırada çıkarma işlemi var. Elimizde 6 bölü 8 var ve bundan 5 bölü 8'i çıkarmak istiyoruz. 6 bölü 8'den, 1, 2, 3, 4, 5 bölü 8'i çıkardığımızda, bu arada yeşil parçaların mor parçalarla aynı olduğunu, yani aslında buradaki 1, 2, 3, 4, 5 parçayı çıkardığımızı da eklemeliyim. Yeşile boyalı şekle baktığımızda 6 bölü 8 vardı. Bundan 1, 2, 3, 4 ve 5 parça çıkardığımızda geriye buradaki 1 parça kalır. O halde sonuç 1 bölü 8'dir. Buradaki kesirlere dönecek olursak da, bakın burada 6 bölü 8 vardı. Bundan 5 bölü 8 çıkardığımızda geriye 1 bölü 8 kalır.